son invite attım Can Kaan. Aha. Tamam şimdi ne diyoruz? Servers. Ha. Şimdi internetteki server'sa bakalım. Oo. Roleplay falan diyor. Roleplay. Ana yani hangisini seçeyim? En az pinkli olanı seçeyim. Yani türk sunucusu. şeyler kastı demek ki oyun açıldı. Evet. evet. Oyun zombili mobili bir değil mi? Evet, Aa evet. dur. Ben orada unity 5x 5 nokta bir şey bir şey mi gördüm? Eyvah. Eyvah. Farming mod. Niye böyle bir survival oyununda farming mod var ki? Bilmiyorum bana da yüklü Oğlum biz. Roleplay şeyine girdik diye mi böyle oldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> farming Roleplay Bu pek iyi değil video çünkü Bir sürü seri olmayacak muhtemelen Unturned bir, Unturned 2 falan olmayacak Bir tane olacak Üzgün Neyse benimki indirildi şimdi Clothing Expansion indiriyor ki Downloading More Farming mod yazıyor Böyle Duruyor Şemsiyi kullanarak şey yapıb, oldu Tamam, kapatın ya. Gün dondu. Aha, downlink clothing ex-yan expansions. Şemsiyi kullanarak şey yapabiliyormuşuz. Foldemezi azaltabiliyormuşuz. Hı. Çok güzel bir video. Şu an onda 30 falan. %30 falan indirildi. Ben de, de o tarz bir şey. Ah. Kanka, bir sürü role play modu indiriyor diye düşünüyorum. Normal bir servara gelmedi. fabrika modu mu? Kanka taksimetre indiriyor. <gülüyor> Taximetre. Ve onun, bunun bazıları için niye Türkçe? Ne? Bütün her şey İngilizce ama bazılarının bunların ismi Türkçe. Çünkü mod türk şey herhalde yani. Casino oh. falan Oğlum ya Worldplay serverına girdik yanlışlıkla Oğlum 6f4 mü atsak? <gülüyor> Dur bir bakalım Gas station Casino object Eyvah Grace bundles ee, Bana da onu indirildi 2 saattir aynı yerde 150. <gülüyor> Gris Bandles ne? Gris Yunan değil miydi? Evet. Bandle torba Yunan torbasını indiriyor. Yunan torbası. Bence görev yöneticisinden kapayalım. Pek. Ve bu indirilenler indirilmiş olacaktı sileriz zaten sonra <gülüyor> oyunla birlikte Bu evet. zaman ben ka kapıyom ben kapadım şimdi on turn'u oh. yeniden atıcaz ve yine 2 saat ipliğinecek <gülüyor> <Oo>, bu burda mahallemsi <gülüyor> bir yer var <gülüyor> <gülüyor> bayamıyorum eyvah adam bu Enemy spotted Adam bu izle. Adam bana vuruyor. Oha, bu ne? Aa adam bana da vurdu. Aa, oh tam vuracaktım arkamdan kesti beni orada. Aa! İzle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Hello, Frenz, friend. Please no please <gülüyor> Don't run My friends are around, please don't kill me I will kill your friends Suicide diye bir şey var, böyle intihar mı ediyor? Evet, intihar ediyormuştum. <Gülüyor> Oyuncu kalmadım. Oynadığım en kötü oyundu.